Evet tekrardan ve tekrardan hoş geldiniz olmak üzere. Şu anda yapmamız, yapmamız gereken şey şu bizim gelişmiş şey üretimi frame üretimimiz var ya ondan yapacağız işte. Şu an dakikada 3 kullanıyor. Bizim dakikadaki 5 üretimimiz şu an tamamen bunları gidiyor. Dolayısıyla Birazcık sıkıntımız var. Şimdi tamamen modüler çerçeve üretimine yoğunlaşmış bulunmaktayız. Bu niye kalmış lan burada? Sil. Şimdi en son diğer bölümleri izlemeye üşenen vatandaşlar için özetleyeyim. Bizim buradaki boru üretimlerini birazcık daha upgrade ettik. Bunlarla birlikte yukarı tarafta ekstradan bir, iki boru üretimi artı bir çelik üretimimiz var. Dakikada yedi buçuk üreten cinsten ve yedi altmış sekiz kullanarak dakikada bize bir doksan iki şey üretiyor. Arada tabii şey yapıyor, duruyor falan. Öyle özellikleri var tabii ki. Ama yani halledeceğiz, her şeyi halledeceğiz. Bunu niye halledemeyelim değil mi? Şimdi 1.68'e düşüreceğim. Birazdan buraya şey geldiğinde göreceksiniz. 6.72'ye düştü. Bunlar birbirlerini dengeliyor yani öyle açıklayayım. Şu an her şey fullden dengede. Hiçbir sıkıntıları da yok kendilerinin. Çok da mis gibi takıl takılıyorlar şu an. Şimdi buradan bizim modüler çerçeve üretimimiz falan da başladı tekrardan. Buradan boruları indirdik ve stator üretimine geçirdik. Hatta bu telleri falan biz üretmiyoruz şu ankine. Şu an kateryumdaki alternatif şeyden alıyoruz tariften yani kateryumu kullanıyoruz kısacası. Dolayısıyla aralarında çeşitli farklılıklar olabilir. Şimdi tam olarak şuradan üretimimiz yine devam ediyor. Şuradan aşağıya iniyorlar. Zaten biraz önce gözükmüştür. Buradan da otomatik <gülüyor> kablolamayı üretiyoruz artık. Yani 13 orada, 15 burada. Tamamen şu an üretim bazlı gittiğimiz için ve bunlar dakikada 2,5 kullandıkları da kullandıkları için de çok sıkıntı olmuyor. Şimdi bizim yapmamız gereken bir sonraki adımsa şuradan bakalım. Hmm. Yok hayır onlar değildi. Ah çok amaçlı çarşeve. Bundan sonraki amacımız şu anda dakikada kaç kullanıyorsunuz? Şimdi zaten bu bir tane kullanıyor. iki tane ürettiği için dakikada hiçbir sıkıntımız yok. Ondan sonra çelik kirişler falan da üretilecek. Artı bizim şu an motor üretimimiz üretebiliyor muyuz ya da motor diye bir şey? Şuradan hemen bakalım. Şu an aktif olarak motor üretme şeyine sahibiz teknolojisine. Şimdi roto mil, daha doğrusu mil olarak geçiyor kendisi. O mil denilen şeyi biz dakikada ne kadar üretiyoruz ona bir bakalım. Çünkü bir, bir tane de mille upgrade gelebilir. Ha şurada zaten şey vardı. Tüp. Tüple gidelim. Tüp olmasının avantajı bu arada tüp yapmanın devamı gelmedi hiç. O kataryumun olduğu tarafa doğru bir tane daha yapılabilir. Ha zaten buraya getirsin diye yapmıştım onu da. Çok şey yapmayın onu. Şu an biz bu hayvan gibi olan bir ee, 4. 4 kötü işte birazcık. Biraz değil bayağı kötü 4 şu an. Dakikalık bir üretim için. Şu an bunlar MK3'e mi ihtiyaç duyuyor acaba? Bakalım. Bakalım. Ve cidden o kadar mı sıkıntıdayız şu an vida üretiminde? Ah yok, gitmiş o da git o da yok. Alternatif vardı direk külçeden üretiliyordu. O da o da avantajlıydı fakat şu anda bulunmamakta burada. Daha ne yapabilirim ki ya burayı da ne kadar düzeltebilirim acaba? Ya abicim siz dakikada 45, 40 çıkartmıyor musunuz? 40 80 Efendime söyleyeyim 40, 80, 120 Ha 120 zaten şey yapıyor Ekstra bir onluk bir dilim var orada Yüzde %20 falan daha kullanabiliriz aslında. Şurada bir yan makinayla. Burayı yine çok aşırı ilkel zamanlarda yapmıştık. Ondan dolayı biraz böyle. Tabii ki. Bunu tam dakikada 3.8 falan yapsam nasıl yapabilirim ki yani ana taşıyıcı banttan seni nasıl ayırabilirim hala çok keskin kıvrılıyor demeye devam ediyor Zaten şuradan geliyorsun değil mi sen? Doğru. Doğru. Sana ne diyebilirim ki? Şu anda. Artık oradan bir şekilde çekeriz seni ya. Dayanman gerekiyor çünkü. Evet şimdi kurtarır orası. Yine iç içe geçmiş bir bant silsilesi ile birlikte. Şuan tabi birazcık zorlanıyor getirmede. Ha zaten sizin MK3'e ihtiyacınız vardı. Ta başından beri. Bizi o kadar ilkelken yapmışız ki yani. Tamamen MK3'ü falan atlamışız bir de. Var mı MK2 sizde? Okey var. Hiçbir sıkıntımız da yok. İlerleyen zamanlarda burası zaten dolduğu sürece hiçbir sıkıntı da olmayacak büyük ihtimalle. Niye öyle oldu lan? O zaman çok kötü. Bizim seni dakikada bire sabitlememiz lazım. Hatta bire bile sabitleyemiyoruz. bir son verebilsek şuradaki İşte ancak böyle oluyor. Çok yavaş bir şekilde eh, boş var. Hiç uğraşmaya değmez yani. Gereksiz bir şekilde uğraşılır yani. Boş var. Ha şu an daha iyi ama. Bantların karmaşa dizilimi şu an karmaşık olmasına rağmen gene, genellikle iyi Ama ne yapabilirim ki sana işte siz şu an zaten 40, 80, 120 üretiyorsunuz. Bunlar kaç üretiyor? Dakikada 15 üretiyor. 15 20 20 oluyor zaten. Hatta bunlar 30 yapıyor. Şuan hiçbir sıkıntımız yok yani o boru kısmında. Ama sana işte boost değer mi o kadar? Değ edebilir bu arada sanki. Çünkü maviden eğer iki tane verebileceksen bana çok da iyi olur. İlla 488 falan yaptıracaklar işte 122 488 de yine 484 artık olur bence çok da şey yapmaya da gerek yok yani 121 o kadar da değil ya dakikada bir taneyi de getirirsiniz artık. Getiremezler mi? Getirirler. Ben yine işimi garantiye alayım. 4.70 falan yapalım. He 119. iyi. Ya dayanırsın ya. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Ya gerçekten hiçbir şey olmaz. Böyle çalışırsa. Cidden maviden bir tane mi çıkıyor? Bu mor mu? Ya nasıl sarıdan iki tane çıkıyor? Çok saçma. Şimdilik buradaki demir kaynaklarıyla veya kullanılabilir evrendeki bütün malzemelerle ürettiğim hiçbir şeyde sıkıntı yok. Şu an genel olarak çoğunu otomatik olarak üretmeye başladık. Üretemediklerimizi de üretmeye başlayacağız. Şimdi amacım birazcık da şeyi biriktirmekti. Buraya niye rotor gidiyorlar? Aaa Bir de sen akıllı kaplama üretiyorsun ama değil mi? Doğru. Akıllı kaplama şeyde ne kullanıyorsun? Şu bizim şunda ne rotor kullanıyordu lan? Ha bir dakika biz motor yapacağız. <gülüyor> Gitti ben de motor yapacağımız gittim orada rotora falan sardım. Da iyi en azından iki tane de o kullanıyormuş yani. Birazcık bir şeyleri düzenlemem gerekecek. Chat diye veremeyeceğiz yani. Anlayacağım. Bu arada update 6 nerede ya? Hiçbir şey değişmemiş falan. Bu update 6'yı bir görebiliriz, görebilirdik en azından. Şimdi senden çıkan şu motor mu, rotor mu neyse işte onu alacağım. Stator muydu neydi adamım neyse ne işte çok sorgulamayın. Şimdi şuraya ortaya bir yer atıyor. Ortaya değil ya ortaya atılmaz bu. Bizim bayağı ilkel olduğumuzu şu an hatırladım bu arada. O kadar chat diye önceden motor falan üretiyorduk. Şimdi endüstriyel par. <gülüyor> Sen beni koruyar Rabbim. Yani ben senin dakikada iki buçuğa falan düşürürsem Tamam ben senin tam dakikada iki, iki ha tam o da beşe düşüyor ya beşte zaten iki o kullanıyor ne yapacağım? Hı? O kadar yani şey rezervini harcayacağız mı yani cidden? Kusura bakma Rotor, severdim seni. Bu arada Rotor'u cidden, fazla şekilde, hatta aşırı şekilde kullanıyoruz. Bunun için Rotor kardeşimden özür diliyorum. Ya mil ne ya, Rotor işte. İzleyenler bilir oynayanlar. E Rotor işte, mil ney? Ha, şu an tabi bunlar beşe düşüyor. iki buçuk üretecek. Ya ama ama yani stator fazla şimdi şey düşük ona da değmez. Yani şey şunun için. Şunlar için de değmez. Uğraşmak. Ha bu arada yapabildiğim kadar şey yapmaya da çalışayım. Çünkü elektriğin buzunu mı ney bir şeylerini düşürmüşler. Şu bir son güncellemeyle onlar için de biraz hazırlık yapalım çünkü yeni güncelleme geldi gelecek experimental update de gelmiş zaten deneysel güncellemeler yapılırken oralara gelmiş ha, şu an şeyde çalıştırılabilir ama ya bilgisayarda çalışır da bu dünyanın 5 tane yedeğini almam lazım çok gidiyor çünkü böyle dünyalar Şimdi bizim şu elektriğe ne oluyor? Önce bir ona bakayım. Bizim elektriğin kaçta kaçı çalışıyor yani? Buranın sürekli ilerlemesi gerekmiyor mu zaten? Niye o zaman bunlar çalışmıyor? Su mu yetmiyor? Yapma su yetmek zorunda bu arada. Ol çok kritik. Kritik bu arada. Cidden kritik bir noktaya geldik şu an. Yine elektrik evet su pompalanmıyor veya çok kullanılıyor. Hangisi? Buraya kadar akış hızı gayet iyi Ama bundan sonra akışıcı, akış ökışıcı Ondan sonra biraz ölmeye başlıyor bundan sonra Ondan dolayı da pompa inşa edeceğiz Yapacağımız başka hiçbir çözüm yok zaten Ula bu nasıl dört tane olabiliyor? Gereksiz Şimdi zaten sen bizi biraz Akış hızı vermek zorundasın Çünkü dediğim gibi Hiçbir şekilde gitmiyor şu an O taraflara su Orta yerdekileri Tam yanmaya Başlayacaklar şey bitiyor Su gitmiyor Hiçbir şekilde o taraflara Bu da şeyden dolayı tamamen Buradaki pompalara pompalanan su adam akıllı yetmiyor Bunlara şu an akıyor Hala akmaya devam ediyor buradan Ondan sonra buradan ilk 2-3 tanesine geliyor sonra kilitleniyor burada. Çat bitti Bak üçüncüye kadar geliyor. dördüncü de iptal tak bitti. hemen kesip atıyor. şimdi yine her ihtimale karşı biz şuradan birazcık burunun şeyine ayıralım. Birazcık bu taraflara doğru halemlik selamlık kurdurtalım borulara. Anca böyle olacak. Başka da bir çözümü yok gördüğüm kadarıyla. İkinci bir hat açacağız buradan. Çünkü tamamen yetmemeyle, yetmemeyle alakalı. İstediğim gibi oluyor mu bir şey? Şimdi bu böyle çalışıyor. Buradan deli gibi su pompalanıyor. Daha ne yapabilirim? Kömür yetip hiçbir şekilde suyun yetmemesi de aşırı komik bir şey. Gelmedi buraya da zaten su. Daha da ne yapabilirim yani. Buraya zaten <gülüyor> su gelme olasılığı baya düşük. Anca şu jeneratörlerin içinden bir su şeyi çekeceğim. Tekrardan ayırıp. O zaman belki bir çözümü bulabiliriz. Çünkü şu an yetmemeye dayalı bir sıkıntı yaşanıyor. 120-120-240 çıkartıyor zaten. Hayır yani borunun zaten şeyinin de altındayız ama boru gene yetmiyor. İnanılmaz. Birazcık. Şimdi ben her ihtimale karşı şöyle bir şey ayarlayacağım. Çünkü bu taraflara gelmiyor su fark ettiysen izleyen kişi. Buraya hiçbir şekilde suyun gelmeme gibi bir durumu var. Paşam gelmek istemiyor. Et düyüm yiyecekmiş su. Gelmeyecek işte yani acı çektirecek bize. Ondan dolayı şey yapmayacağım işte başta bir gigawatt falan yazmadım çünkü bizim yaptığımız <gülüyor> hiçbir şey stabil olmuyor varından yoğundan en azından suyumuz var <gülüyor> bak buraya hiçbir şekilde şu an gelmiyor yine su. Artıyor, düşüyor geri. Sıkıntılı. <gülüyor> Ama aralardan böyle borularda çekmek lazım. Çünkü burdan yukarıya geçmesi lazım. Mantığa göre. Şimdi hani bu sıvıların mantığı değişik ya Böyle bir mantıkla mı çalışacak diye düşündüm de Çok da bir mantığı da yok böyle de Mantıklı mı oldu lan ne alaka <gülüyor> Çok saçma çalışıyor böyle Oy subuk bir şey ama çok çalışıyor ne alakaysa. Ha yine şey yapmıyor. <gülüyor> o çalışmasını gerektiren su kaynağı yine yok ama. Sabit 06 mı ne öyle bir şey yapıyor. Bir hat üstüne o kadar fazla kurulu ki. Artık o kadar da çalışmıyor Yani 2-3 jeneratörü silsen de aynı şeye gelecek hesaba Üretimde He zaten 240 atabiliyorsun Haksız mıyım yani? Hmm. Ya sen ne yapacağım ben? Gitmiyor ya. Neymiş? Sen buslu musun? Niye buslusun? Hmm, ne kabalık. Hem <gülüyor> belki bu bile sebep oluyor olabilir her şeye. Her şeyin sorumlusu bu adam belki de. hadinin oraya bağlayalım yapacak hiçbir şeyim yok çünkü artık akış hızını falan da tamamen oraya doğru vermem lazım aslında ya hadi yaparsın. hadi yaparsın bütün hepsini çalışır görmem gerekiyor. ı gidiyor her türlü gidiyor bir şeyler neyse o zaman ben şeye geleyim ha bu arada arada malzemeler falan da birikiyor orayı çok şey yapmayın yani bu kadar uğraşmamın sebebi bunlarla birazcık da malzemelerin birikmesi Şimdi, tamamen arka ar tarafa doğru şöyle bir yer kuracağım tamam mı? Şimdi benim şu son gelen updatelerle birlikte en çok sevdiğim özellik şurda bildiğiniz gibi güç depolama birimlerimiz var. bunlar şey yapıyor bildiğiniz gibi enerji depoluyor adından da anlaşılacağı gibi inanılmaz bir şekilde acaba neden enerji depoluyor yani adında hiç güç depolama birimi de yazmıyor evet dostlarım şimdi şu bizim kataryum direklerimiz var ya onların sırası geliyor şu an o kadar fazla buraya şey bağlayacağım ki... makina. Ondan dolayı da... ...bu MK2 şeyler... ...çok işinizi görecektir. Seni de MK2 yapalım be. Sen çok emektar bir direksin çünkü. Gördüğünüz gibi... ...bunlar böyle sürekli şarj olacaklar şu an. Ha bu arada dolma şeyleri... 5 saat falan yazıyor ya. Onlar şey yani gerçek zaman olarak 5 saatten bahsediyor. Yani hiçbir şekilde şey değil. Şaka yapmıyor yani öyle bu böyle falan diye. Ciddi ciddi 5 saat bekliyorsun da olmasına Hiç kullanmadım bu zamana kadar ama çalışma mantıklarını bildiğim için şu an kolay geliyor. Lan düştük aşağıya gene ya. Hep böyle oluyor. Bir bir şey yapamadık. Şunları adam niye nasıl lan double jump yaptım? Bir bug'dan dolayı sanırım ama. Şimdi yine yanıma olabildiğince şu kaplamaları alacağım. 27 tane 2 tane daha kurabiliyorum şu anlık. Halledeceğim ya, onları da halledeceğim. Her şeyi halledeceğiz. Geçecek, geçecek ve bu da geçecek. Tam üstünde yeterince boru olduğunu düşünerekten yoksa da artık var. O kadar şey yapmayın. Ama yani ben cidden temelimi çok sağlam yaptığımı düşündüğüm için... ...ben temelimde hiçbir sıkıntı olduğunu açıkçası düşünmemekteyim. Uf, bu da 15 tıklamayla açılıyor. Baya fazla. Şimdi yapabildiğim kadar çerçeve yapacağım çünkü bunlar bayağı önemli şeyler ve olası bir elektriğin yetmemesi durumunda fabrikayı çökertmeyecek bir şey. Ha bu arada dolma hızlarını bilerek öyle sınırlandırdılar şey olmasın diye. ...şimdi bütün enerjiyi aynı anda sömürü fabrikayı çökertmesin diye öyle ayarladılar. Yani zaten bence öyle bir anda çalışıp... ...bütün fabrikayı çökertecek bir şeye sahip değiller. Kapasiteye. Ama ben yine de... ...bu koydukları 100, 100 megawatt dolma limitine birazcık az olarak bakacağım. Çünkü yani... Ama kaç tane 100 megavat doluyor işte. 50 megavatla doluyor şu an. Zaten sırf 200 megawatta bunları doldurmakla harcıyoruz. Dolayısıyla o kadar da şey değil. Ve deli gibi şey gidiyor, tel ve stator gidiyor. şuan buna ne koyabilirim ya geçen videoki gibi buna da çok şey koyamam videoya thumbnail mı deniyordu ona sanırım öyle bir şeydi adı videoya küçük resim koyamam yani çünkü bir anda o kadar fazla iş yaptık ki bir bölümlük İşte beşe 5 beş kullanıyorlar. Şu anlık bir sıkıntı yok gözüküyor ama ilerleyen zamanlarda ne olur hiçbir fikrimde yok. O zaman sizi birleştirelim. Bu arada yine sanırım bizim standartların altında kalıyor. Videoların Uzunluğu falan. Neyse sen zaten geri üretirsin. Boşver. Şimdi şuradan bizim enerji bölümüne doğru uçalım. Bu yollar mükemmel. Çünkü böyle işler için. Çat çat çat uçup bitirmek için. Hmm, seni ben ne yapabilirim ki ya burayı da kapatacağız mecbur adam akıllı bir görüntü oluşması için muazzam bir görüntü olmuş biz bu işi gerçekten ama gerçekten başarmışız şimdi olabildiğince çok uğraşmayacağım bu tarafla da artık Şimdi zaten son bir tane mi kalmış Aynen son bir taneyi de Buraya bağlamaktansa Yine dediğim gibi çok fazla şey yapmadan Bir, bir şey bir şey deneyeceğim sadece deneyeceğim Evet alıyor işte bu, İşte bu birbirlerini bağlayabiliyorlar. Yaşasın, satisfaktori dünyasında bir ilk yaşanıyor. Bam ve hepsi bağlı. Şu an 205 megawatt, işte bir arada artıyor falan. Ama bizim kapasiteyi zorlamayacak derecede bir dolum seviyesini gerçekleştiriyor yani adamlar. Şimdi hakkını yemeyelim. Ama tam tersi buradaki sıvı seviyesi azaldı. O zaman ben şuradaki bütün yaptığım çözüm ortaklarıyla işbirliğimi sonlandırıyorum. Yani borulardan kastım. Ondan sonra böyle yine arada acı çekerek devam edebilirler. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz. Vay bay. Ya bu arada buldum şeyi. SS'e. Aldım onu da. O zaman görüşürüz.